Elma sirkesi kullanımı, vücudumuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Elma sirkesi kan basıncının ve kötü kolesterolün düşmesinde rol oynar. Elma sirkesi kullanımı sivilcelerin ve aknelerin oluşumunu engeller. Elma sirkesi ağız içinde oluşan kötü kokuyu engeller. Bakterileri yok eder, enfeksiyonlara karşı koruyucudur. Elma sirkesi tokluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur. Kan basıncını düşürür, kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır, mide ekşimesine ve reflüye iyi gelir.